Evet, dostlar, atımız saniyede gün özelliğine hoş geldiniz. Gün özelliğine başlıyor. Dolar 16.76, Euro 17.148 e altın, 9.75.90, Borsa günü 444 ve Bitcoin 19.247 de günü düşüşle kapattılar. İstanbul'da eski AK Parti milletvekili Mahmut Derin'in aracına molotoflu saldırı kameraları yansıtı. Cenk Tosun'un transferini siyah kulüp sosyal medya hesabından duyurdu. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa denirdi. Ferabahçı ile Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Bursa programı iptal edildi. Evine ün eski eş hakkında çıkan Baldazi'de aç yaşıyor iddialarına cevap verdiği iftira dedi. Hong Kong'da fırtına felaketi yaşandı. Elden fazla kişinin bulunduğu gemi ikiye bölündü. Beşiktaş, Alex Teixeira ile yolları ayırdığı fesih konusunda anlaşma sağlandı. Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu. Mısır'da 68 yaşındaki kadın köpek balığının saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameralara anbean yansıdı. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna son yolculuğuna uğurlandı, değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.